En çok hangisinden var? Yıldız mı, rakam mı, yoksa harf mi? Hadi hepsini sayalım. Önce yıldızların sayısına bakalım. Kaç tane yıldız var? 1, 2, 3. 3 tane yıldız varmış. Peki kaç tane rakam var? 1, 2. 2 tane rakam varmış. Peki kaç tane harf var? 1, 2. 2 tane de harf varmış. Öyleyse en çok hangisinden var? En çok yıldız var değil mi? 3 tane yıldız, 2 tane rakam ve 2 tane de harf var. Yani en çok yıldız var.